Bugün 15 Mart 2022 Salı, Mars günündeyiz. Aslan burcundaki ay güne canlı ve cesur enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde sosyal yaşam, sanat, hobiler, çocuklar, aşk ve flörtler günlük yaşamda daha fazla öne çıkabilir. Beğenilme ve takdir edilme ihtiyacıyla kişisel potansiyelimizi daha rahat ortaya çıkarabiliriz. Ay öğlen 13.55'te kova burcundaki satürne karşıt açıda olacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Önemli işleri, görüşmeleri, alışverişleri, sabah saatlerinde yapmakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde özel yaşama, keyif ve hobileri zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Ruh halimiz zaman zaman karamsar ve melankolik olabilir. Kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz. Otorite figürlerinin sınırlamaları daha güçlü olabilir. Değiştiremeyeceğimiz koşulları kabullenip akışta kalmakta fayda var. Güne başlarken baskı yaratan ve zorlayıcı durumlar artabilir. Karamsarlığa kapılmamak için olaylara rasyonel yaklaşmaya çalışalım. Çevremizden daha fazla etkilenmeden sınırlarımızda korumaya özen göstermeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.